İslam düşüncesi yolculuğumuza devam ediyoruz geçtiğimiz haftadan önceki hafta peki bu durumda insan nasıl düşünür diyerek bırakmıştık yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi hakikat sindire sindire gitmekte fayda var konu ilerleyip tarih akmaya başlayınca o tarihsel süreçteki büyük isimleri anlayabilmek bu manada Kur'an-ı Azimüşşan Sünnetullah ve Ehli Beyt'in bu konulara gerçek manasıyla bakış açısını anlamaktan geçiyor. İnsan nasıl düşünüyor? Kur'an-ı Kerim bunu nasıl ifade ediyor? Allahu Zülcelal'in şu ibaresi bizlere önemli bir işaret sunmakta. Estaizu billah قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِي وَالْمَغْرِبِي وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Musa o doğunun da Batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir, dedi. Düşünmekse Kur'an-ı da sadece akil etmek üzerine değil. İşin en önemli tarafı temel bir soruyu sormakla başlamaktan geçiyor. O da şu. Ayet-i kerimede doğu ve batıdan bahsediliyor. Doğuyu ve batıyı gören kişinin bunların bir sahibine olduğuna dair... Bir bilgiyle hareket etmesi beklenemez. Batı felsefesi açısından bakarsanız burada bu durumda bu kişi doğuyu ve batıyı görmüştür demek gerekir. Halbuki böyle söylenmiyor. Şu halde buradaki akla debilmek fiili felsefenin aradığı olup as olan temel düşüncenin fiili üzeredir. Bu yüzden aklın beyanatı düşünmekten sonradır. Zira ayet-i ifade edildiği üzere doğunun ve batının sahibi olan Rabbimizi görmek mümkün değil ki düşünerek bunu bulabilmek mümkün olsun. O halde kaldığımız yer olan zekero fiilinden devam etmeliyiz ki akletmek babına sonradan gelmek zorunda olduğumuzu iyice anlamış olalım. Zira Bakara suresinin 40. ayet kelimesinde şöyle buyuruyor Allah-u ya beni İsrail özkurun nimetimi ki an'amtu aleykum ve ahbu biahdi ufi biahdi ku ve iyaya ferhabun ey İsrailoğları size verdiğim nimeti hatırlayın bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de verdiğim sözü yerine getireyim yalnız benden korkun şimdi burada özkur ifadesi hatırlamak manasına geldi. Nimete hatırlayın diye emretti Allah yüceler. Şunu anlayabildik açık bir şekilde. Düşünmeden hareket eden bir topluluğa Kur'an-ı Kerim'de verilen ilk emir hatırlamak üzerine. Düşünmek aslında fiili bir sonuç gerektirir ve fiili sonuçların yanlışlığa sevki düşünmeyi bilmediklerini gösterir. O halde buradaki zekera kelimesini ister hatırlamak, ister söylemek, isterse düşünmek alın fark etmez. Asıl olan bu mananın esasını yakalamak üzerine bina edilmiş olan nimetlerdir. Akıl bu nimetlerin en alasıdır ki böylelikle zekera kelimesi hem hatırlama hem söyleme hem de düşünme üzerine Söylenmiştir Kur'an-ı Azimüşşan'da. Keyfe keder haşa seçilmemiştir bu kelimeler. Durduğu yerler ve bütün ibareler. Bu kavramlar yani hatırlamak, söylemek ve sonucu itibariyle düşünmek. Sanki sözlük bizi bizi yolculuğa çıkarmış olur böylelikle. Bu kavramlar İslam düşüncesinin temellerini anlamakta bize yardımcı olacaktır. Gelin o halde. Bu emrin geçtiği ayeti kelimeleri bir bakalım ki bize o düşüncenin nasıl olması gerektiğini Cenab-ı Hak nasıl ifade etmiş, nasıl emretmiş. Bakara suresinin 122. ayet-i kerimesinde aynı emirle karşılaşacağız. Estaizu billah. Ya beni İsrail, özkür nimeti yelleti en'amtu aleykum ve enni favvaltukum alel alemin. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle aleme üstüm tuttuğumu hatırlayın. Anlıyoruz ki düşüncenin oluşum sürecinin temeli geçmişe dayanmakta. Çünkü Allah'u zülcelal, ıhkür-ü nihmeti derken geçmişte var olan bir şeyin hatırlanmasını emrediyor bizlere. Yani beni İsrail e odaklı olsa da ayeti kerime bu yola düşmüş, ve düşebilecek herkesin bu düşüncelerle olacağını anlatıyor bizlere. İslam düşüncesinde işte bu yüzden geçmiş olaylar nimet olarak sayılmıştır. Hatırlama, düşünebilmek adına geçmiş tecrübelerin biriktirilmesidir. Batı felsefesi ise Hristiyan dünya üzerindeki paganizm etkisiyle geçmişi silme ya da ortadan kaldırma derdine düşmüştür. Bu noktada Batı felsefesi, paganizmin getirmiş olduğu putperestlik anlayışına böyle olmaz diyerek yeni bir söz söyleyebilmek için tabirca ise bir harman mantığına girmişti düşünce dünyasında. Hatıranın canlılığı işte bu manada İslam düşüncesinin temeline oturur. Eğer buna kişisel manada da bakacak olsak Nedir hatıranın canlı tutulması demek? Bu geçmişte yaşadığımız olaylarla ilgili olarak insanda pişmanlık duygusunun oluşabilmesini sağlamak adınadır. Zira pişmanlık duygusu ya geçmişte yaptığımız hata ve kusurlar ya da yarım kalan ve tamamlanması gereken işlerin bir şekilde bitirilememesidir. Aslında yarına bir şey bırakabilme dürtüsüdür. Hatıranın canlılığı İnsan hücre yapısı dahi Gelecek tabanlı değil Geçmiş tabanlıdır Hücreler birbirleri arasında Sürekli olarak Az önce ne oldu Biraz önce ne oldu Daha önce başımıza ne gelmişti derler Ve bir öncekinin hatırasıyla Yarının doğal bağışıklık sistemini Kurgulamış olduklarıyla kalmaz Öteki yandan Fikriyatın temeli olan hücreler arası iletişimin bu hatıralarla oluştuğunu görmekteyiz. Bugünün dünyasında dahi Alzheimer hastalarında yapılan teşhislerde hep şu çok net bir şekilde görülür. Uzak geçmiş daha rahat anlaşılmıştır. Daha rahat hatırlandığı gözlemlenmektedir. Anlıyoruz ki vücudumuz dahi hücreleri ayakta tutabilmek için en eskiye olan bağını devam ettiriyor. Yani düşüncelerimiz hücrelerimizde dahi en geçmişten gelen kök üzerine varlığını sürdürüyor. Kök hücreyi hatırlattı değil mi bu size? Çünkü o dahi bize ilk anımızda ikram ediliyor. Tabiri caizse tıbbi terimler bilimsel konuları konuşurken. Ama hakikat gerçek böyle işte. Ülkür emri çok önemli. Bir başka ayeti kerimede şöyle geçiyor ifade. Esteğûzillâh. Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ leğîtum fi'eten fesbutû ve zekurullâhe ve zekurullâhe le'allekum tuflihûn. Ey iman edenler, döndük beni İsrail'den iman edenlere şimdi. Herhangi bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz da ürkür ifadesi şimdi söylence olarak çıktı karşımıza. Hani saymıştık ya hatırlamak, söylemek ve düşünmek diye. Peki bir de şöyle bakalım. Düşünmenin temeli üzerine ihtiyacımız olan temel unsur nedir? Bir yetenek elbette. İslam düşüncesinde ise yetenek kabiliyetten öncedir. Bu yüzden mühim olan becerme, alt etme... Üstünden ezip geçme duygusu değil, yetenek olgusudur. İslam bu manada olaylardan olgulara hızlı geçiş gerektiren düşüncenin temelinin temellerini atmıştır. Zaten Rabbimiz de insanı böyle yaratmıştır. İnsanoğlunun bu yetenek olgusu mutlaka ve kesinlikle kabiliyetten önce geldiği de bir gerçek. Peki o zaman... Düşünmeyi de bir yetenek ve asli yetenek olduğunu düşünürsek bizler şahsi olarak bu yetenek olgusunu nasıl oluşturabiliriz ve İslam düşüncesi bunu nasıl ortaya koymuş? Ayet-i kerime şöyle saysu billah Ya eyyuhen nas zekuru ni'metallahi aleykum hel min khaliqin gayril lahi yarzuqukum mines sema'i vel ard? La ilaha illahu فَاَنَّا تُوْفَقُونَ Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka tanrı yoktur, ilah yoktur. Nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? تَوْفَقُونَ Yani tevhidten küfre çevriliyorsunuz. Yerde ve gökte yapılan tüm çalışmalarda insan aslında neyi arıyor? Elbette bir gücü. Ve bu arayış aslında 3 kısımdan oluşuyor. 1- Doğanın bir gücü vardır diyenler var. Bu, tekrarlanan bir bilim duygusunu, bilim gerçeğini doğuruyor. Güç, insandadır diyenler de var elbette. İnsanın kendisindedir o güç diyenler. Bu da kendini tekrardan arındırmak isteyen insanlar adına batı felsefesini doğuruyor. Ancak gücü yaratıcıdan bilenler yani düşüncenin temelindeki aradığımız yetenek ve kabiliyetin güç unsurunu yaratıcıdan bilenlerse gücünden kendisinden te hariç tek olanın gücünden yardım talep etmenin esas olduğunu görüyorlar. İnsanoğlu için yetenek 3 kısımdan oluşuyor hakikat. Ya yetebilmektir Yahut yetenden istemektir. Yahut yetecek olanı belirleyenden istemektir. Eğer yetebilmekten bahsediyorsanız bu insandır. Yetenden istemekten bahsediyorsanız bu elbette doğadır. Çünkü onun yettiğini düşünmekte bazı insanlar sadece. Eğer yetecek olanı belirleyenden istemekten bahsediyorsanız bu durumda yaratıcının kapısına gitmek zorundasınız. Peki bu düşünce temelini oturtturmaya çalışılan insan, doğa ya da yaratıcı konusunda nasıl ve neyi tekrar ederek istemeyle tekrar biçimleri ne halde oluyor? Gelin bir doğana bakalım. Yeteneğin oluşum sürecinde yukarıda bir insandan, bir doğadan, bir de yaratıcıdan bahsettik. Gücün merkezini arıyoruz ya hep beraber, bütün dünya. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler için böyle değil ama İslam düşüncesinin aslında dünyanın merkezinde var olan bir düşünce biçimi olduğunu anlamak adına yapacağız bu yolculuğu kısaca. Hep söylüyoruz ya kitabında genişletmek niyetiyle. Efendim doğaya baktığımız zaman bu doğanın bir kısıtları vardır. Zira bildiğimiz kadarı ve ötesiyle kısıtlandırılmıştır. Paganlar yani sonradan Hristiyanlara da öğrettikleri üzere her şeyin kısıtını dar tutarak insanı mevcuda mecbur kılmışlardır. Bu noktada doğa ve doğal tanrılar ön planda tutulmuştur. Sürekli tekrar edilense doğanın el verdiği ölçüde ibaresidir. Doğa sonradan ruhul kudüs olmuştur. O da ayrı bir mesele. Düşüncenin sahibine İsa Mesih denilip temsilcisi papalık makamı olarak addedildiğinde itiraz elbette gecikmemiştir. Ben yeterim der felsefe ve böylelikle doğar. Sürekli bu hataya karşılık kendini izaha kendini mecbur hissederek kendini zikretmeye yani kendini tekrar etmeye başlar. Kendini yüceltir ve en çok da kendisi ezilir unutmayalım ki tekrar edilen güç ne ise, buradan güç nereden alıyorsak büyüyen ve büyütülen odur bugün spora giden bir kişi hücrelerde aslında kendisini zikretmektedir tabiri caizse söylüyoruz tabii ki bunu çünkü sporculara bu yüzden kendilerine değil hedefe kitlenmeleri gerektiği söylenir ki Kendini çok büyütüp büyütüp büyütüp en sonunda kendiyle cebelleşirken yarışı kaybetmesin. Kişi ve zaman yaratıcısını tekrar eden gün yeteneği asliye açığa çıkmaya başlar. Örneğin babası evden giden bütün çocuklar hastalanırlar. Nasıl bir ilişki değil mi bu? Çünkü çocuklar için o manada o kendi dünyalarında en büyük olan ve en önemli ve en kabiliyetli ve en yetenekli olan kişi babadır. Vücut sürekli kendi içinden babasını zikreder, farkında olmaz. Ne zaman ki ondan ayrılacağı hissi onda nasıl olur. Çok denk gelmişsinizdir eğer bir evladınız varsa ya da olduğunda görürsünüz ne yazık ki çocuklar hemen burunlarını çekmeye başlarlar. O halde düşünme biçiminde tekrar etmek çok önemlidir. Tekrar sahibiyle, sahibi adına ve sahibi için gerçekleştirilen bir fiildir. İşte bu yüzden zikir vardır İslam'da. Tekrar etmek, tekrardan söylemek. Eğer güçlü olan doğaysa doğayı, güçlü olan insansa insanı ama güçlü olan bir yaratıcıysa onun adını tekrar etmek. İslam düşüncesinin üretkenliği işte bu manada... Küreseldir. Batı felsefesinin üretkenliği ise her zaman bölgesel ve yereldir. Dünya tarihini kökten sarsmış Batı felsefesinin tüm unsurları dahi gittikleri bölgede yerelleştirilmiştir. Hiçbir zaman küresel olmamış, küresel olduğu hep iddia edilmiştir. İslam düşüncesi doğal olarak bu manada söylemek gerekirse güncel tabiriyle globaldir. Batı medeniyeti bir farkı anlayacaktır, benlik hevesi tüm dünyada ve defalarca söylenmesini arzu eder. Böylelikle, hatıra, tecrübe ve söylencenin ardından geldiği düşünme biçimimize. Arap suresinin 26. ayeti kelimesine gideceğiz, bunu anlayabilmek adına bir işaret bulmak üzerine. Allah azze şöyle buyuruyor: "Ya beni Adam, kad enzenn aleykum libasın yuvarı sabaatikum varışan, falibasu takva. Zalikah xayir, zalikah min ayatı Allahı la allemi zekkerun. Ey Adam oğulları size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu." Allah'ın rahmetinin alametlerindendir belki övgü alırlar diye şurada işte yezekerun ifadesiyle insanlara verdik manası işaret edilerek söylenmiş. Madem ki yetenek böyle bir usulden geçti bu usul bize nasıl bir düşünce biçimini ifade eder bunu bu ayet kelimeli anlıyoruz çünkü Adem oğullarına Avret yerlerini örtmek ve giysi ve süsün ardında bir esas olan takvadan bahsedirken Hz. Allah düşünce biçimimizin temeli için üç önemli şekilde düşünce biçimimizi anlatıyor. Müslüman nasıl düşünüyor? İslam düşüncesinin düşünme biçimi nasıl? 1- Görünene değil, esasla ilgilenmeyi emrediyor bizlere Hz. Allah. Evet, avret yerlerimiz için görüneni örten bir kıyafet var ama esas olan görünmeyenle ilgili, içte olanla ilgili. O zaman İslam düşüncesinin birincil biçimi içe ve içtendir. İki, sebeplerle değil, sonuçlarla ilgilen. Çünkü neyin nasıl olduğu hem takdir-i ilahide kudrettir, hem de döngel istersen ona doğa demeye kalk, bir selin, bir rüzgarın önünde, bir ateşin önünde kim durabilir? O halde mesele sonuçlar üzerindedir. Felsefeyle burada da taban tabana ayrılırız. Hristiyanlıkla da birinci maddede anayılırız. Üçüncü madde geldiği zamansa bütün dünyada Müslüman kafir fark etmeyen İslam düşüncesinin en güzel haliyle hizmet-i aliyede dünyaya işte o büyük sözü söylemiş olan Büyük İslam düşüncesi erbabının doğuşuna vesile olacak hakikatin beyanatına rastlarız. Üçüncü madde zamanı ve mekanı birbirinden ayırma. Çünkü Allah'ın rahmetinin alametleri hem içe hem dışa, hem kıyafete hem de o kıyafetin nasıl olan takva sesine bağlıdır. O halde zamanı gelince, mekanı gelince, duruma göre, şekle göre değil... Durumu şekle değiştiren o düşünce, hakikat ilahiyeden işte şu ayeti kelimelerin özünden doğmaktadır. Haftaya Allah nasip ederse Batı felsefesi, ondan sonra İslam düşüncesinde bu düşünce biçimi nasıl geliştirilir ve bugüne kadar da nasıl geliştirilmiş, oradan devam edeceğiz yolculuğumuza. Böylelikle hakkı söylemeye gayret ediyoruz bütün dünyaya en güzeliyle Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi Resulullah'ın sünnetiyle. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.